Evet. da. Donggeni çorbası evet. Donggeni çoroba. Ablasın donggeni diye apa yapıyor. Miyokku. Doğum günü. Doğum günü. Doğum günü. Alparslan kaç yaşına girdin <gülüyor> ha? Selamak ettim. Alparslan kaç yaşına girdin diyor bak dede. Kaç yaşındayım? Altı. Altı yaşına, yaşına girdin. mi? Ya. Girecek daha. İki tamam. Peki şey <gülüyor> şey. söyleyeyim annene. Tamam, de. De, tamam evet. gel gel gel gel. Anne gel. Ama tabak istiyor. Tabakları pasta yerken kullanacağız. Nasıl <gülüyor> aldın mı tabakları? Onları aldım. O pahalı mı? Pahalı değil mi? Ucuz. İnternetten sen seçtin ya. Abi getirdi kargoyla Bugün geldi. Çok şanslıydı. Bugün gelmezdi süs yoktu. <gülüyor> hediye benim hediye.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 Böyle ya sen medaliye protesto mu yapacaksın artık tatil ha, böyle Tam tam tam tam Evet. Ben Evet. Alpas'ı e iki doğdu. Alpas'a. Ay e. Buyurun. Hayırlı olsun. iki iki Daha da ya dırdı. Dırdır. At bastan senin oğlum. Heyecanlanma hiç. Şaşırdı bıraka çok geçiriyor şu anda. Ha gel açalım mı? Dur açalım mı? Abo açalım mı? öp. Teşekkür et. Baba sende de para. 10 milyon 80. Dur. Dur. Ua. Dedeye baktı diye. Hage sen 10 Aa, teşekkür ederim dedeciğim de. Dur, dur, dur, dur, dur. Hadi <gülüyor> oynay galiba. Abbasandav. Hadi <gülüyor> anne galiba. <Hadi gülüyor> <oynayalım>. Öptün mü? <gülüyor> Dedemin ellerini attın mı? Ha, benim ellerime yapacaktın. Öp bakalım. Elini alacak oğlum. Elini al. Böyle, al, <gülüyor> elini al, elini al cim, hadi. hadi sen de an anneciğim. Ver de yap. seni. Al. Teşekkür ederim bana ah. de. Ver de seni. de seni. Annen an sen? An an an Teşekkür Sağ ederim benimle annen için. ne, yapmasın, Aho, böyle ha. Ya. Ha. ne? Ha. mi Ne ya. Bunu Kapaya. Ne? geri gönderelim. Aa, anne hani ne? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlış <oldum>. mı? Nasıl <Gülüyor> bunlar? Hani buna bakarak yapalım. <Gülüyor>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 Bu nerede? Bu, bu lazım mı? Bu, karla uygun. Evet. evet Hacı ben... karıcaya sıkırılmayan aynı gözler. Ne ile o? Hadi masa oldu. Robota bak robota. Aaa robot. Dur be Hadi dur bu ya. burada. Yap bakalım. <gülüyor> <Çok güzel>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya koyalım. Atalım. Abla el koyuyor acaba. Ya, ya masa nereden çıktı? O neden işlemişti? Abla el koyuyorum acaba. <gülüyor> Sarılın. Sarımsanıza. Sarılı olur mu? Kardeşin öp. Hadi öpün birbirinizi bakalım. Popoy Abi popo. Kız. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kama kuma. Abi popoya bak Baba. Abi pa, pa. Abi saray. Eee, döndürü. doğdun, Hasan. İyi ki doğdun, Hasan. İyi ki doğdun, doğdun. sizi. Abi, Bye bye. <laughs> I didn't think he